tiplerini arz ediyorum. Çok kuvvetli bir alkış istiyorum Gaziantep Haydi Gaziantep Kulakları ediyoruz Gaziantep Çok kuvvetli alkış istiyoruz Alkışı kesmiyoruz. Alkışı kesmiyoruz Alkışı kesmiyoruz Antep Daha güçlü Gaziantep Meclise yürüyoruz Gaziantep Son kez ve aşkla Mücahit Erbakan Aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <gülüyor> Hareketimizin Hareketimizin heyecan ve coşku kaynağı, çok kıymetli milli görüşlü gençlerimizi en içten duygularla selamlıyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Hareketimizin kardelenleri olarak nitelendirdiğimiz çok kıymetli milli görüşçü hanım kardeşlerimizi en içten duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <Gülüyor> Ve tabii her programımızda olduğu gibi bu akşamda bizleri yalnız bırakmayan ak saçlı, ak sakallı, 40 yıllık, 50 yıllık milli görüş çınarlarımızı da selamlıyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve tabii ki hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla salonu adeta patlatan, bu muazzam topluluğu burada buluşturan çok değerli Antepliler, çok kıymetli Antepli milli görüşüler, Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu muazzam manzarayı bu salonu patlatan kalabalığı görünce, aynı zamanda bu aşkı, bu heyecanı görünce işte milli görüş işte Antep işte yeniden refah diyoruz elhamdülillah. Parti çalışmaları sırasında merhum Erbakan hocamızın da hayatta olduğu bir dönemde Ankara Kızılcahamam'da milli görüş davasına hizmet etmiş milli görüş çınarlarına plaket veriliyordu bir tören yapılıyordu. Orada eskilerden aksaçlı aksakallı bir büyüğümüz plaketini alması vesilesiyle de bir iki cümlelik kısacık bir konuşma yaptı ama halen unutamıyoruz. Ve saatlerce konuşmaktan daha etkili, daha etkileyici bir konuşma yapmıştı. Ne demişti? Demişti ki, evet partilerimizi kapattılar ama kalplerimizi kapatamadılar demişti. Şimdi, sadece bir cümleyle, çok muazzam bir konuşma yaptı, gerçekten de Türkiye'nin dört bir yanında bu akşam Antep'te şu manzaraları gördüğümüz zaman ne kadar engelleseler de, ne kadar partiler kapatsalar da, ne kadar ambargo uygulasalar da, ne kadar oyun oynasalar da bu kadar zorluğa ve bu kadar travmaya rağmen milli görüş dimdik ayaktadır ve kıyamete kadar da ayakta kalmaya devam edecektir inşallah. Neden ayakta kalıyor? Çünkü milli görüş demek, hakkı üstün tutmak demektir. Hak olanı savunmak, hakkın hakim kılınması için çalışmak demektir ki, e, hakkın modası da kıyamete kadar geçmeyecektir. Bu nedenle inşallah milli görüş davası baki olacak. Cenab-ı Allah yeter ki bizlere bu davaya layık olmayı nasip etsin. Bu davaya son nefesimize kadar ihlasla samimiyetle hizmet etmeyi nasip etsin. Tabii bu akşam Antep'te her zaman söylediğimiz gibi Şahin Beylerin, Şehit Kamil'lerin, mücahitlerin, kahramanların destanlar yazdığı topraklarda Antep'te bulunmaktan, siz Anteplilerle bir araya gelmekten, Antepli milli görüşçülerle buluşmaktan büyük bahtiyarlık diyoruz. Duyuyoruz ve Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. İnşallah bu toplantımız 14 Mayıs'ta hem Antep'imizde hem de bütün Türkiye'de yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın en büyük zaferlerine vesile olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler ederiz. Allah razı olsun. Tabii ki bu vesileyle bizleri şuurlandıran, bizleri bu davanın eri haline getiren Milli Görüş Hareketi banisi merhum liderimiz Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz. Ve tabii ki Antep'te milli görüşlerince akla ilk gelen isimlerden rahmetli büyüğümüz milletvekilimiz Bedri İnce Tahtacı Abeyimizi rahmetle anıyoruz. Cenabı Allah makamlarına âli eylesin. Cenabı Allah bizleri onlarla cennetinde buluştursun inşallah. Tabii ki ismini sayamadığımız Antep'imizde ve Türkiye genelinde bu hak davaya hizmet edip ayrete irtihal etmiş bütün geçmişlerimize de buradan rahmet diliyoruz. Onları da hayırla yad ediyoruz. Onlar kimsenin olmadığı zamanda, en zor zamanda bir tane aracın, bir tane hoparlörün, bir tane mikrofonun, bir tane bayrağın bulunamadığı zamanlarda bu davaya sahip çıktılar. Ve bu sancağı, bu emaneti bizlere teslim ettiler. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Bize de inşallah bu sancağı yüz akıyla taşımayı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Tabii ki, tabii ki değerli il başkanımızı, kıymetli ilçe başkanlarımızı, Antep'imizin hanım ve gençlik kollarını, Misafir, il ve ilçe başkanlarımızı, siyasi parti temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini selamlıyorum. Değerli basın mensuplarına, güvenlik güçlerine teşekkürler ediyorum. Ve tabii ki hepsi birbirinden kıymetli. Gaziantep'in değerleri, Türkiye'nin değerleri, Gaziantep'li milletvekili adaylarımızı da selamlıyorum. Bağrıma basıyorum, hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten de kendi milletvekili adaylarımız olduğu için kendi partimiz olduğu için söylemiyorum maşallah Gaziantep adaylarımızı şöyle bir araya getirdiğiniz zaman mücevherci vitrini gibi her biri birer pırlanta Allah onlardan razı olsun Antep'in gerçekten de birer değeri onlar. Çok değerli birliği görüşçüler, çok kıymetli an Yeniden refah partimizin Türk siyasetinde belirleyici bir güç olacağını partimizi kurduğumuz günden itibaren söylüyorduk. Aradan geçen dört buçuk senede büyük mesafe alındı. 81 il, 900'den fazla ilçe teşkilatı, binlerce köy ve mahalle teşkilatı, 81 ilin tamamında gençlik ve hanım teşkilatları, yüz bine yakın sandık baş müşahidi. 300 bine yakın resmi üye ve aynı zamanda ikisi de birbirinden muazzam iki büyük kongre. En son 6 Kasım'da Ankara'da yaptığımız ikinci büyük kongremiz 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre oldu. İl ve ilçe kongrelerimiz o ilin o ilçenin en büyük salonlarında en büyük katılımlarla gerçekleşti. Bunun yanında yapıcı bir muhalefet anlayışı. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir muhalefet anlayışı, bir siyaset anlayışı. Sadece eleştiren değil, çözümü ortaya koyan bir siyaset anlayışı. Siyasete nezaket getiren bir duruş. Şahıslar üzerinden siyaset yapmayan, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun, siyasi rakiplerimi yeneyim de ne olursa olsun siyaseti değil, bu milletin derdine derman olursun da nasıl olursa olsun siyasetini ortaya koyan, Yeniden Refah Partimiz hem bu azimli çalışmayla gayretli çalışmayla hem de bu izlediği siyasetle hem de Erbakan Hocamızın bereketiyle milli görüş davasının bereketiyle Cenab-ı Allah'ın izni keremiyle seçimlerin arefesinde Türkiye'nin kilit partisi haline geldi. 14 Mayıs seçimlerinin sonucunu tavrıyla tutumuyla belirleyecek bir siyasi parti haline geldi elhamdülillah. Ve böyle bir noktada bu tarihi sorumluluğun bir gereği olarak ülkemizi, milletimizi, devletimizi, aile yapımızı, yeni nesillerimizi, evlatlarımızı, torunlarımızı, geleceğimizi düşünerek bizler yeniden Refah Partisi olarak ve dört buçuk senedir ortaya koyduğumuz prensiplerimizden de ödün vermeden Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alma kararı aldık. Cenab-ı Allah ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu eylesin inşallah. Neden Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldık? Neden ailemiz için? Neden yeni nesillerimiz için? Neden ülkemiz, devletimiz, milletimiz için bu kararı aldık? Şimdi sizlere karşı bloktaki Yedili Masa dediğimiz yapının ortaya koyduğu görüşlerini, fikirlerini, söylemlerini ifade ettiğim zaman bu sözlerimde ne kadar haklı olduğumu sizler de göreceksiniz. İşte Yedili Masa'nın en büyük partisi olan CHP'nin sözcüsünün ifadeleri. Diyor ki efendim okul öncesinde 4-6 yaş arasında bir çocuğa Kur'an öğretmeye çalışmak çağ dışılıktır ve Taliban zihniyetidir. Dört 4 yaşında, beş 4 yaşında, yaşında çocuğa Kur'an öğretilmez diyor. Ya ben söylemiyorum. CHP'nin sözcüsü söylüyor. Yani 2023'ün Türkiye'sinde şu aziz milletin karşısına çıkıp bunları söylemekten çekinmiyorlar. Biz dinlerken kulaklarımıza inanamıyoruz. Sadece bu mu? Hayır. CHP'nin bir milletvekili adayı geçtiğimiz günlerde... Halk TV'de canlı yayına katılmış, videosu cep telefonunda duruyor. Eğer ben bu videoyu kendim izleyip de kulağımla duymasaydım, bu söylenenlere inanamazdım. Aynen şöyle diyor, eğer CHP'den milletvekili seçilirsem, mecliste çözülmesi için çok önemli bir sorunla mücadele edeceğim. Nedir o sorun? O sorun şu, <gülüyor> camilerde hoparlörden, minareden okunan ezanlar insanları rahatsız ediyor, özellikle sabah ezanı. Bunun yaşlısı var, hastası var, ameliyatlısı var, ders çalışmış, istirahat etmek isteyen var. Bu ezanlar caminin içerisinde okunsun, hoparlörden, minareden cami okunmasın, ben bunu sağlamak için mücadele edeceğim. Yani, yani şu bin sene İslam'a bayraktarlık eden bir ecdadın, torunları olan bu milletin karşısına çıkıp bunları söylüyor, Avrupa'daki, Almanya'daki, Hollanda'daki camiler gibi yapacak. Minare yok, ezan yok. Kendisi içeride imam efendi ezan okuyacak veya müezzin böyle namaz kılın. Ya milletin derdi bu mu Allah aşkına? Sorunlarımızı çözdünüz de buna mı geldiniz? Bu nasıl bir vaat, Bu nasıl bir söylem? 70 senedir genetik özellikleri değişmemiş. Ne kadar makyaj yapsa da, ne kadar kıyafetini değiştirse de. Ne kadar maske taksa da, ne kadar helalleşme, şubu dese de o temel özelliklerinden bir gıdım ilerlemesi mümkün olmuyor. İşte söylemler ortada, işte hedefleri ortada. Sadece bu mu? Hayır. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı adayına soruyorlar Sayın Kılıçdaroğlu'na. İnternette videosu var. Diyorlar ki LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ne münasebet efendim neden zarar versin? Herkesin kendi özel hayatı kendine diyor. Cumhurbaşkanı adayları bunu söylüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayına Sayın İmamoğlu'na soruyorlar. Çok affedersiniz. Eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz diyorlar. Efendim bu bir tercih meselesidir. Herkesin özel hayatıdır. Ama şu anda toplum buna hazır değil. Millet henüz buna hazır değil. Şu cevabı düşünebiliyor musunuz? Yani, yani milleti, toplumu hazır hale getirebilirsek veya toplum buna hazır hale gelirse, o zaman bir mahsuru yok. Biz eşcinselin nikahını da kıyarız demek bunun manası. Ya Allah'tan kork. 70 sene, 70 sene komünizmin altında inlemiş olan Rusya'da devlet LGBT propagandasını yasakladı. Parlamento'dan, duma'dan kararlar çıktı. LGBT ile ilgili reklam filmlerinin, sinema filmlerinin, dizilerin oynaması yasaklandı. Anayasaya, kanuna yazdılar. Dediler ki evlilik kadın ve erkeğin birleşmesiyle meydana gelir. Rusya bu konuda şu bizim yedili masadan çok daha hassas. Sadece CHP mi? İyi Parti de LGBT, ci. HDP de LGBT. Bak Ankara'da, İstanbul'da LGBT karşıtı mitingler yapıldı geçtiğimiz aylarda. O mitingler yapılır yapılmaz iki saat içinde HDP Genel Merkezi açıklama yayınladı. Bu bir nefret suçudur. HDP LGBT'ye kimse karşı çıkamaz. LGBT'ye karşı çıkmak nefret suçudur diye Genel Merkezi HDP'nin açıklama yayınladı. İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı iki sene önce Amerika'da gitti. LGBT yürüyüşüne katıldı. Orada açıklama yaptı. Buradaki LGBT'li arkadaşlarımızla birlikte muhteşem bir gün yaşıyoruz diye açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman söylediği gibi bunların topu da LGBT'ci. CHP'si de LGBT'ci, İyi Partisi de LGBT'ci. Şimdi Şimdi Erbakan hocamızın internette de bulunan videosunda söylediği sözü bir kez daha hatırlayalım. Urfa'da da hatırladık. Diyordu ki ya CHP'nin döktüğü suyla abdest bile olmaz diyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Neden? Neden? Çünkü bu yaşanmış bir olay. Geçmiş tarihte Karadeniz'de bir köyde CHP ekibi seçim için köyü ziyaret ediyor. O ziyaret sırasında 80-85 yaşında bir ninemiz abdest alıyor. CHP'li genç de diyor ki, nineciğim ben sana yardımcı olayım, abdest alırken suyunu döküyor Döküyor, ninemiz abdestini alıp bitiriyor. Sonra sohbet ederken diyor ki, sen hangi partiden gelmiştin? CHP deyince uy desene bizim abdest de olmadı diyor. Karadeniz ninemiz. Şimdi, şimdi bu yapılanlar, bu icraatlar, bu söylemler ortaya konulduğu zaman o Karadeniz'in nenemizin ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Efendim LGBT insan hakkıdır, özgürlüktür, kişisel tercihtir. Yahu siz 28 Şubat'ta başörtülü hanımların başından başörtüsünü çekiyordunuz. O kişisel tercih değil miydi? O özgürlük değil miydi? O herkesin kendi hayatı değil miydi? <gülüyor> Tıp fakültesini birincilikle bitiren doktor adayı başörtülü hanımefendiye hayır örtülü olduğu için ödül törenine, diploma törenine katılamazsın kürsüye çıkamazsın diyordur. Başörtüsüne gelince 5 yaşında çocuğa Kur'an öğretmek isteyince bu sefer ne özgürlük var, ne kişisel tercih var, ne insan hakkı var. Ama LGBT'ye gelince, eşcinselliğe gelince, sapkınlığa gelince kişisel tercih, özgürlük, özel hayat, insan hakları işte bunların gerçek yüzü bu. Bunlardan bu ülkeye, bu millete bir hayır gelmez. Ben ne dedim? Ülkemizin, milletimizin, devletimizin Yeni nesillerimizin bu zihniyete, bu yapıya teslim odulmasına edilmesine vesile olmamak adına biz cumhur ittifakında yer aldık. Böyle bir durumda bize düşen buydu. Şey, Sadece bunlar değil. İşte söylediklerimizi doğrulayan bir diğer gelişme de mecliste iktidar kanadı başörtüsü ne anayasal bir güvence getirelim diye harekete geçti. Yedili Masa'nın meclisteki temsilcileri HDP ile İyi Parti, CHP dediler ki hayır bize gelmeyin biz bunu kabul etmiyoruz. Neden etmiyorsun? Çünkü bu düzenleme layıklığa aykırıdır diye kabul etmiyoruz. Alın size 28 Şubat zihniyeti. 28 Şubat'tan ne farkı var bu söylenen? Ya bir insanın okuluna, iş yerine, kamu kurumuna inancının gereği olarak başını örterek gitmesi, isteyen açarak gider, isteyen örterek gider, örterek gidilmesine bir mani olmasın diye bir düzenleme yapılacak. Bunun layıklıkla ne alakası? Hayır, layıklığa aykırıdır diye bunu kabul etmiyoruz dedi. Yedili Masa'nın yedinci ortağının seçimlere girmek için kurduğu partinin seçim bildirgesinde ne diyor? Okullardan din dersini kaldıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı haline getireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarını durduracağız. Suriye'nin kuzeyinden Türk askerini çekeceğiz. Yani orayı PYD'ye, YPG'ye teslim edeceğiz. Yine CHP'nin genel başkan yardımcısı geçen hafta Diyarbakır'da bir açıklama yaptı. Sayın Sezgin Tanrıkulu diyor ki biz HDP'nin 2019'da yayınladığı 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla kabul ettik ve ittifak protokolümüze bunu yerleştirdik. O 11 maddelik HDP'nin tutum belgesinde ne diyor? Diyor ki daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim, yerelden yönetim sistemine geçilmesi lazımdır. Diyor. Ne demek bunun manası? Özerklik demek. Ne demek bunun manası? Eyalet sistemi demek. Allah vermesin sonra da uydurma bir referandumla o bölgenin kopartılması, Türkiye'nin bölünüp parçalanması dem. Biz diyor yedili masa olarak bunu kabul ediyoruz, bunu ittifak protokolümüze koyuyoruz. O bölgenin bölünmesi, parçalanması, özellik verilmesi kimin işine yarar? Kürt kardeşimin işine yaramaz. Bu Büyük İsrail planının ekmeğine yağ sürmek demektir. Çünkü bunu isteyenler Kürt kardeşimin refahı için özgürlüğü için, huzuru barışı için bunu istemiyor. İran'dan, Suriye'den, Irak'tan, Türkiye'den parçaları kopartacağım. En sonunda da o parçaları Büyük İsrail'e katacağım. 5000 bin seneden beri yürüttükleri plan bu. Bunlar Büyük İsrail planına hizmet etmek demektir. Ve biz bunu yedili masa olarak kabul ettik diyor. İşte biraz önce söylediğim gibi, bütün bu felaketlere müsaade etmemek için, bu karanlık zihniyete sahip Yedili masaya bu ülkeyi, bu milleti, bu devleti teslim etmemek için yeniden Refah Partisi olarak son derece stratejik bir karar aldık. Bu kararımız inşallah yeniden Refah Partimize de, ülkemize de, milletimize de hayırlı olsun. <gülüyor> Ahmetli Erbakan hocanın yine anlattığı bir olay vardı. Diyordu ki Osmanlı döneminde bir sadrazam Ali Paşa varmış. Bu sadrazam Ali Paşa dermiş ki ben önemli bir karar alacağım zaman mutlaka Rus sefirini davet ederim. Bir kahve içeriz, onun fikrini alırım, tavsiyelerini alırım, konuyla ilgili görüşlerini dinlerim. Ondan sonra da özellikle o ne dediyse tam tersini yaparım ve böylece çok hayırlı bir adım atmış olurum. Neden böyle? Çünkü o dönemde Rusya, Rus seferi, Osmanlı'nın iyiliğini istemiyor. Osmanlı'nın menfaatini istemiyor. O ne derse onun dediğinin tersini yapmak hayırlı oluyor. E şimdi bugün de şu yedili masanın destekçilerine bir bakın. PKK'nın yöneticileri, PYD'nin, YPG'nin yöneticileri, FETÖ'nün yöneticileri, LGBT lobileri, dış güçler, Yahudi bankerler, Londra'daki finansçılar. E şimdi bunlar Türkiye'nin, ülkemizin, milletimizin iyiliğini isterler mi Allah aşkına? Bunlar eğer bir yeri destekliyorlarsa bizim ülkemiz için, milletimiz için onların karşısında durmamız gerekir. Onların karşısındaki yerde Cumhur İttifakıdır. Yeniden Refah Partisi. Aynen. Aynen. Sadrazam Ali Paşa örneğinde olduğuyum. Bunlar yedili masa değil, yedili maşa olmuşlar. Yedili maşa. Kimin maşası? Kimin maşası? PKK'nın maşası, FETÖ'nün maşası, dış güçlerin maşası, LGBT lobilerinin maşası. Ayasofya'yı tekrar müze yapacağım. Din dersini kaldıracağım. Ezanı susturacağım. Kur'an öğretilmesini çocuklara engelleyeceğim. LGBT'leri özgür bırakacağım. LGBT'lerin haklarını geri getireceğim. İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim. HDP'nin... Temsilcisi ne diyor seçim konuşmasında? Yedili masa iktidar olursa hapisteki tutsak arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak. Kim bu tutsak arkadaşlar? PKK'nın elemanları, teröristler ve belki de Abdullah Öcalan'ın kendisi. Yedili masayla oturmuşlar, anlaşmışlar. Yedili masaya destek veriyorlar. Sayın onlara destek veriyorlar. Ve yedili masa eğer seçimi kazanırsa hapisteki tutsak arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak. Bunları özgürlüğüne kavuşturacağım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın inanç işleri başkanlığı yapacağım. İşte görüyorsun. Bunlardan ülkeye, millete, Antepliye, Antep'e, İslam alemine herhangi bir hayır gelebilmesi mümkün mü? Elbette ki mümkün değil. Ancak inşallah Antepliler 14 Mayıs'ta şehit Kamillerin, Şahin Beylerin torunları olduklarını gösterecekler. Ve 14 Mayıs'ta sandıkta Yedili Maşa'ya En güzel dersi verecekler Allah'ın izniyle. İnşallah bu ittifak vesilesiyle Yeniden Refah Parti'mizi Ve dolayısıyla milli görüşü Tam 21 sene aradan sonra yeniden meclise taşıyacağız. Artık hasret bitiyor, artık özlem bitiyor. Hakkı meclis kürsüsünden çok daha güçlü bir şekilde haykıracağız. Batıla karşı mücadelemizi meclis kürsüsünden çok daha güçlü bir şekilde yapacağız. Milletimizin mecliste sesi ve soluğu olacağız. Meclis dışında bile çok büyük hayırlara vesile olduk. Kısmen de olsa... EYT mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması noktasında, pandemi döneminde ne olduğu belli olmayan aşılardan yeni nesillerimizin, çocuklarımızın, yavrularımızın korunması noktasında çok hayırlı hizmetlerimiz oldu. Bütün bunlarda yeniden Refah Partimizin katkısı ve etkisi oldu. İnşallah şimdi mecliste çok daha büyük hayırlara vesile olacağız. Ve çok daha fazla şerre fren olacağız. Şerre engel olacağız Allah'ın izniyle. Bu noktada şu hususu da bütün Anteplilere mutlaka aktarmanızı ve anlatmanızı istiyoruz. Halen daha ittifak içerisinde olmamıza rağmen bizim kendi listemizle, kendi amblemimizle müstakil bir şekilde orada yer alacağımızdan habersiz olanlar da var. Böyle bir durum olmadığını 87 seçim bölgesinin tamamında istisnasız kendi amblemimiz ve kendi adaylarımızla seçime girdiğimizi Anteplilere çok iyi aktarmamız lazım. Diğer aktarmamız gereken bir husus halen daha ittifak çatısı altında olmamıza rağmen Türkiye genelinde yüzde yedilik oyu almamız, barajı aşmamız gerektiğini düşünenler var. Hayır bu tamamen yanlış. Neden? Çünkü ittifaktaki partilerin aldığı oylar toplanıyor. E, Cumhur İttifakı'ndaki partilerin aldığı oylarda yüzde yediği geçtiğine göre yeniden Refah Partisi de otomatik olarak yüzde yediği geçmiş sayılıyor. Dolayısıyla... Antep'te de Türkiye'nin her seçim bölgesinde de verilen hiçbir oy boşa gitmiyor. Antep'te örneğin bir milletvekilini seçtirecek kadar oy almamız halinde isterse Türkiye'nin başka hiçbir yerinde hiçbir oy almamış olalım yine de Antep'teki o milletvekilimiz seçilmiş oluyor. Dolayısıyla oyların ziyan olması, boşa gitmesi, baraj açma endişesi bunların hiçbir tanesi kalmamış durumda. Bunu seçmenimize, akrabamıza, komşumuza çok iyi bir şekilde aktarmamız lazım ve tabii şunu da aktarmamız lazım. Evet Cumhurbaşkanlığında milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı seçecek. İnşallah Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına geçit vermeyecek. Ama milletimiz inşallah şunu da yapacak. Bir oy Erdoğan'a bir oy yeniden refaha diyecek bu millet. Biz ülkemizin, milletimizin, yeni nesillerimizin geleceği için bir adım attık, Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Şimdi inşallah mukabil adımı aziz milletimiz atacak ve inşallah sandıkları patlatıp milli görüşü yeniden meclise gönderecek Allah'a izniyle Milli görüşün mecliste olması neden önemli? Sadece iki tane örnekle açıklamak istiyorum. Bir tanesi Allah gani gani rahmet etsin Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde. 54. hükümette Erbakan hocamız işçiye memuru emekliye dünya şampiyonluğu düzeyinde maaş zamları yaptı. %100, %200, Bağkur emeklisine %320 maaş yaptı. %320 maaş zammı demek bu ay 100 lira alan bir Bağkur emeklisinin önümüzdeki ay gidip 420 lira alması demekti. %320 maaş zammı demek 100 liralık maaşın 420 liraya çıkması demektir. Emekliler saydıkları paraya gözlerine inanamadılar. Bankaya geri gittiler bir hata mı oldu diye. O dönemi çok iyi hatırlayan emeklilerimiz var, memurlarımız var, işçilerimiz var. Şimdi bu maaş zamlarını yapacağı zaman Erbakan hocamız bakanlar kurulunda bu fikri dile getirince iktidar ortağı Sayın Tansu Çiller Hanım kulağına eğiliyor ve diyor ki hocam çok güzel söylüyorsunuz bunu yapabilirsek çok da iyi olur ama bu maaş zamlarını verecek parayı nereden bulacağız dediği zaman Erbakan hocamız o tarihi cevabını veriyor. Ne diyor Tansu Hanım Tansu Hanım önce vereceğiz sonra bulacağız diyor Erbakan hocam. Ne demek bunun manası? Bunun manası milletin derdiyle dertlenmek demek. Önce millet anlayışına sahip olmak demek. Yani Erbakan hocamız diyor ki bu milletin, bu mazlumların, bu fakir fukaranın bu kaynağı öyle ihtiyacı var ki biz ne yapıp edip bunu verelim? Arkadan gerekirse biz devlet olarak zeytin ekmek yiyelim. Gerekirse devlet olarak ceketimizi satalım, makam arabamızı satalım ama bu millete... Bu imkanı mutlaka verelim diyor. Şimdi 2023'te 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu anlayışın, bu zihniyetin temsilcisi yeniden Refah Parti'mizin olmasını istemez misiniz? Elbette ki istersiniz. Bu zihniyetin, bu anlayışın temsilcisi yeniden Refah Parti'mizin mecliste olması en çok kimin hayrına olur? Bu aziz milletin hayrına olur. İşte bunu... Milletimize çok iyi anlatmamız lazım. Diğer bir örnek, Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanımızın örneği. 94'te belediye başkanı oldu, şimdi rahmetli oldu, Allah gani gani rahmet eylesin. 99'a kadar 5 sene 300 bin, 400 bin nüfuslu Diyarbakır'ın merkez ilçesinde belediye başkanlığı yaptı. İmar rantının en yüksek olduğu bir bölge, yeni gelişen bir bölge, Burada beş sene belediye başkanlığını yaptıktan sonra 99'da seçimleri kaybettik. Belediye başkanlığından ayrıldı. Buraya kadar her şey normal. Belediye başkanlığından ayrıldıktan iki gün sonra bir de baktılar ki kaldığı yerden seyyar satıcılık yapmaya aynen devam ediyor. Beş sene belediye başkanlığı yapan abim. Bunu niye anlatıyorum? Bunu niye anlatıyorum? Ya şimdi belediye başkanlığı yapan değil, belediye başkanının yedi sülalesi, akrabası, şoförü, özel kalem müdürü bile trilyonluk oluyor. Belediye başkanı beş sene belediye başkanlığı yapınca zaten milyarder oluyor. E şimdi bir de milli görüşün belediye başkanlığı anlayışına bak. Yani beş sene o belediyenin, o devletin, o milletin bir kuruşuna bile göz dikmemiş. En ufak kendi cebine bir para aktarmaya kalkmamış sadece hizmet etmiş ve belediye başkanlığı bittikten sonra da aynı tezgahın başında aynı kaldırımın üzerinde kaldığı yerden seyyar satıcılık yapmaya devam etti. İşte milli görüş bu demektir. Milli görüş demek rüşvet alan da veren de melhundur demektir. İşte işte bu hassasiyete sahip milli görüş kadrolarının Meclise taşınması milletimizin kurtuluşu için son derece büyük önem taşımaktadır. Sadece milli görüş tarihinden birkaç örnek verseniz yeterli. Rize Kendirli Belediye Başkanımız, 94'te o da belediye başkanı oluyor. Diyor ki Refah Partisi'nden belediye başkanı oldum ama Kendirli küçük bir yer, merkezi hükümette başka partili olduğu için bize ödenek vermiyor. Bir müddet sonra çalışan belediye işçilerinin maaşını ödeyemeyecek noktaya geldi. Döndüremiyorum. Gece uykularım kaçıyor, midem ağrıyor. Ne yapacağım, ne edeceğim? Hem bu insanlar mağdur olacak çalışanlar hem de milli görüşe, partime, davama laf gelecek. Diyecekler ki ya milli görüş, milli görüş, adil düzen dediniz. Daha küçücük belediyede beş tane çalışanın maaşını veremediniz diyecekler. Ne yapsam, ne yapsam diye düşündüm, düşündüm. En son gittim İskenderun tarafında. Babadan dededen kalma arazilerimiz vardı. Kendi ailemize ait. Bu arazileri sattım. Bu arazilerin parasıyla geldim. Belediye çalışanlarının maaşını ödedim diyor. Rize Kendili belediye başkanımız şu anda Samsun'da yaşıyor emekli. Geldi Ankara'da bizzat bunu kendisi bana anlattı. Yani bırakın siz devletten, kamudan, belediyeden kendine kaynak aktarmayı. Kendi özel parasından, kendi cebinden... Belediyeye, devlete para aktaran bir anlayış bir zihniyet. İşte bu anlayışın, bu zihniyetin yeniden meclise temsil edilmesi için bir oy Erdoğan'a bir oy yeniden refaha diyoruz. Teşekkürler ederiz. Ve inşallah şunu da ifade etmek isterim. Erbakan hocamız 73 seçimlerinde Milli Selamet Partisi ile iktidar ortağı oldu. Milli Selamet Partisi'nin ilk girdiği seçim. O iktidar ortağı olduğu dönemde başta Kıbrıs harekatı olmak üzere büyük başarılara imza attı, büyük hizmetler yaptı. Peki ondan önce ne yapmıştı? 73'ten bir seçim önce, 69'da milli görüşü önce meclise taşıdı. Konya'dan bağımsız milletvekili oldu, milli görüşü meclise taşıdı. Milli görüşün o meclis performansı 73 seçimlerinde iktidarın yolunu açtı. Biraz önce 54. hükümetteki maaş zamlarını, hizmetleri söyledi. O efsane hizmetleri, tadı damağımızda kalan hizmetleri 54. hükümette yaptı. Çünkü 95'te Refah Partisi birinci parti olmuştu. 96'da da hükümet kuruldu, iktidar oldu. Peki o 95 seçimlerinden bir seçim önce, 91 seçimlerinde ne yaptı? Aynen bugün bizim yaptığımız gibi bir ittifak yaptı ve Milli Görüşü Refah Partisi'ne önce meclise taşıdı. 91-95 arasında mecliste 40 milletvekiliyle ortaya konan o performans, 95'te Refah Partisi'ni Milli Görüşü iktidara taşıdı. Şimdi yine aynısı olacak. Tarih teker edecek. Önce 14 Mayıs 2023'te meclise gireceğiz. Sonra 2028'de iktidara yürüyeceğiz inşallah. İktidara yürüyeceğiz. Dolayısıyla... Bu ilk adımda meclise girmemiz demek, iktidar yolunda da çok önemli bir adımı atmamız demektir. Zaten şu salonlara sığmayan, meydanlara sığmayan, seçim irtibat bürolarımızın açılışı, miting gibi gerçekleşen şu Anadolu'nun görüntüsü, şu manzaralar inşallah ilk adımı atıp meclise gireceğimizi ve arkasından 2028'de de milli görüşün iktidar olacağını müjdeliyor elhamdülillah. Bizler yeniden Refah Partisi olarak mecliste milletimizin derdine derman olmak için mücadele edeceğiz. Ailenin korunması, aile ve sosyal politikalar alanındaki yuva yıkıcı düzenlemelerin ortadan kaldırılması Aileyle ilgili yasaların yuva yıkmayacak hale, aile bütünlüğünü koruyacak hale getirilmesi. Süresiz nafaka ile ilgili sorunların, mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması. Milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi. Medyadaki ahlakı ifsad eden yayınların ortadan kaldırılıp medyadaki yayınların aile yapımıza milli ve manevi değerlerimize uyumlu hale getirilmesi. Bunun yanında tarımsal üretime yerli tarım ve hayvancılığa destek verilmesi. Girdilerin devlet tarafından sübvanse edilmesi başta gübre olmak üzere. Tarımda kullanılan mazottan vergi alınmaması. Bütün kotaların kaldırılması. En yüksek taban fiyatlarının verilmesi. Devlet tarafından üretilen ürüne alım garantilerinin verilmesi. Tarım ve hayvancılıkta Yerli üretimin en güçlü şekilde desteklenmesi için mecliste mücadele edeceğiz. Borçlanma yerine devletin, milletin varlıklarının malını, mülkünü satıp kaynak üretmek yerine yeniden Refah Parti'mizin ortaya koyduğu milli kaynak paketlerini harekete geçirerek kaynak üretilmesi için mecliste mücadele edeceğiz inşallah. <Gülüyor> Denk bütçenin gerçekleştirilmesi. Kamuda hem merkezi yönetimde hem yerel yönetimlerde israfın önlenmesinin takipçisi olacağız. Dış politikada D8'in canlandırılması, kuruluş amaçlarına uygun çalıştırılması, D60 adımının bir an evvel Türkiye'nin öncülüğünde atılması için mecliste mücadele edeceğiz. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adalet, önce ahlak ve maneviyat, Önce millet anlayışının inşallah meclisteki bayraktarı olacağız. Ve inşallah bu aziz milletin maddi ve manevi sıkıntılarından felaha ermesine vesile olacağız Allah'ın izniyle. Mecliste güçlü bir grupla temsil edilerek AK Parti ile yapmış olduğumuz mutabakattaki maddelerin hükümet tarafından hayata geçirilmesinin de Takipçisi olacağız. Ülkemizin, milletimizin faydasına olan ekonomi alanındaki, milli eğitim alanındaki, sosyal politikalar ve dış politika alanındaki bu mutabakat maddelerimizin uygulanmasının inşallah takipçisi olacağız. Milletimizin mağduriyetlerinin orada gündeme getirilmesine ve çözülmesine vesile olacağız. Atanamayan öğretmenler, atanamayan din kültürü öğretmenleri, kamu mühendisleri, az subaylarımızın mağduriyetleri, polislerimizin mesai saatlerinin düzenlenmesi, ikinci şark hizmeti mağduriyetinin ortadan kaldırılması, bekçilerimizin belli bir süre görev yaptıktan sonra polis olmasının önünün açılması, sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın talepleri, taşeron işçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi, geçici işçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan kamu görevlilerinin, kamu çalışanlarının genel idare hizmetleri sınıfına alınması ve bunun gibi daha pek çok mağduriyet, vekil imamlarımız, Fahri Kur'an Kursu hocalarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve bunun gibi daha pek çok mağduriyetin giderilmesi için orada milletimizin sesi olacağız. Bunları meclisin, ülkenin ve hükümetin gündemine taşıyacağız ve çözülmesine vesile olacağız inşallah. İnşallah aziz milletimiz, başta şehit kamillerin, Şahin Beylerin torunu olan Gaziantep'liler, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye'nin bir maceraya, kaosa, bir belirsizliğe sürüklenmesine müsaade etmeyecekler. Türkiye'mizin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmeyecekler. İnançlı insanların, inanç özgürlüğü alanında elde ettiği kazanımların, kaybedilmesine müsaade etmeyeceklerdir. Türkiye'yi yedili masanın karanlıklarına teslim etmeyeceklerdir ve inşallah 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıp yeniden Refah Parti'mizi Cumhur İttifakı'nı Sayın Cumhurbaşkanımızı zaferle o sandıklardan çıkartacaklardır inşallah. Bu vesileyle Sözlerimi burada toparlarken, noktalarken bir kez daha çok değerli Anteplilere, hepinize, bizleri yalnız bırakmadığınız için, katılımınız için ayrı ayrı bir kez daha teşekkürler ediyorum. Bu programımızın, aday tanıtım programımızın hayırlı olmasını, Antep'te yeniden Refah Partimizin zaferlerine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ve bütün bir gücümüzle, en yüksek sesle, baraj yok! Yeniden refah var diyoruz. Milli görüş meclisi diyoruz. Barajları açtık. Geliyoruz diyoruz elhamdülillah. <Gülüyor> Toplantımız hayırlı olsun. Milletvekillerimiz Antep'imize, ülkemize hayırlı olsun. Gecemiz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. Zafer milli görüşçülerindir. Ve zafer yakındır. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Sağ olun var olun. Çok teşekkürler. Evet, bu genel başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde yalnızca millettekiler adaylarımızı alacağız. Şöyle alalım sahneye kendilerini. Toprak saçılan var. Mızrak vardı. şaha Zafer hep alıyor musunuz? Fatih'i bir saniye atkı alabilir miyiz? atkısını genel başkanımızın atkısını biz yeniden Fatih Bey alayım ben onu yaptık yine Evet, müziği biraz alabilir miyiz? Bir de baş parmaklarımızla alıyoruz. Sayın Genel Başkanım, bir de vekil adaylarımızın ellerini havaya kaldıralım. Sayın Genel Başkanım, ellerinden tutup bir de havaya kaldırabilirsek vekil adaylarımızın. lenen evet, baharı tüm teşekkür ediyoruz kendilerini aşağıya davet ediyoruz